Bununla başlayalım isterseniz. Polikistik over. Şimdi bakın. Şunu söyleyeyim hemen Hüseyin. Lutisyen hormonu, LH hormonu yani. FSH hormonundan, folikistimile hormondan yüksek duruyorsa LH değeri. Kesin polikistik overi var demektir. %90 budur yani. Hiç ultrasonla bile bakmasın. Soğan kürü, yemeklik soğan orta boy, bunun ince kahverengi kabuğunu soyacaksınız. Sonra dörde böleceksiniz, kabuğunu kaynatmıyorsunuz. Bir buçuk bardak suda 5-6 dakika kaynatıp ılıktan sıcak, aç karnı içiyorsunuz. Gastrit ve ülser şikayetiniz var ise bu kürü uygulayamazsınız. Onu da söyleyeyim. Evet, polikistik over. 15 gün bunu uyguluyorsunuz.